Yeniden merhaba çocuklar. İkinci dönem başında vermiş olduğum proje çalışması ile karşınızdayız. Bu çalışma ile amacımız sınıflandırma kategorilerini, bu kategoriler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi, tür kavramını ve ikili adlandırmayı uygulamada sizlere öğretebilmekte. Ne yazık ki çalışmamızı okul ortamında yürütemedik. Yine de telefonla iletişim kurarak bu çalışmayı olanaklarımız ölçüsünde tamamladık. Şimdiden arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan hiyerarşik kategoriler büyükten küçüğe doğru alem, şube, sınıf, takım, familia yani aile, cins ve türdür. Peki tür nedir ve nasıl adlandırılır? Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev olarak benzer özelliklere sahip, kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan bireyler oluşturabilen canlılar topluluğudur. Çocuklar tür adlandırılırken iki isim kullanılır. Bunlardan ilki cins ismi olup büyük harfle başlar. Örneğimizde felis cins ismidir ve büyük harfle başlamaktadır. İkincisi tamamlayıcı isim olup küçük harfle başlar. Bu örnekte gördüğünüz gibi tamamlayıcı isim Leo'dur ve küçük L ile başlar. Feliz, Leo ikisi birlikte bu canlının tür ismini oluşturur. Burada bahsedilen tür aslandır. Şimdi... Bu fotoğrafları dikkatle incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu sardunya'nın yapraklarında tüy yok ve sürünücü bir gövdeye sahip sardunya türüdür. Bu sardunya halk arasında sakız sardunya olarak bilinir. Bilimsel ismi ise Pelargonium peltatum'dur. Pelargonium sahip olduğu hiyerarşik kategorilerdeki cinsin adıdır. Peltadum ise bu türe verilen tamamlayıcı isimdir. En çok bilinen sardunya çeşidi ise Pelargonium zonale'dir. Yaprakları tüy örtüsüyle kaplı olup sürünücü bir gövdeye sahip değildir. Çocuklar peki herbaryum nedir acaba? Herbaryum kurutulmuş bitki örneklerinin hazırlandığı ve saklandığı yerlerdir. Herbaryum yapılmasındaki amaç bitki örneklerinin teşhis ve tayininde araştırmacılara kolaylık sağlamak ve tür örneklerini saklayabilmektir. Bir herbaryum bitkisinin kurutulması ve isimlendirilmesi gerekir. Bunu yapabilmek için de elbette sınıflandırma bilgisine sahip olmak gerekir. Şimdi 9C sınıfından Evgenya Şupileva ile Merve Nur Erler arkadaşlarınızın herbaryum çalışmasını izleyelim. Karanfil çoğunlukla kuzey yarı ılıman bölgelerinde özellikle Akdeniz'de bulunur. Karanfil her mevsim üretilebilir. Daha çok ilbaharda bir kısmı da sonbaharda çiçek açar. Karanfilin Türkiye'de 66 türü yabani olarak yetişmektedir. Bitkiler aleminin çiçekli bitkiler bölümünde yer alırlar. Ficari çok yıllık bir ottur. Nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgede bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır. Sıcaklığın düştüğü ve günlerin kısaldığı kış aylarında büyümeye başlar. Bir yıl boyunca fide kalır. Mart aylarında çiçek açar. Bitkiler aleminin çiçekli bitkiler bölümünde yer alırlar. Veronica Polya'da yol kenarı tarla ve çayırlarda görülür. Çok yıllık, sürüngen bir bitkidir. Mart-Haziran arasında açık mavi ve mor renkli çiçekler açar. Bitkiler aleminin çiçekli bitkiler bölümünde yer alırlar. Papata-Giller gelen portakal vergisinin tür adı Kalendulov finalistir. Ülkemizde süs bitkisi olarak geliştirilmektedir. Beyanıklı, ince tüylerle kaplı yeşil renkli, etli ve sulu gövdesi köşeli ve dağlara ayrılan yapıdadır. Güneşli yerleri, kum ve kil karışımı gevşek toprakları sever. Ceraniyeça tür adı Pelagüneyum Peltatum'dur. Pembe renkli, yaprakları biraz tüylü, uygun hava sıcaklıklarında bütün yıl çiçek açabilen, budanmazsa boyu 1 metreye geçebilen bir süs bitikisidir. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Ceraniyeça familyasından gelen Zonal sardunya tür adı Pelagüneyum Zonal'dır. En sık rastlanan sardunya bitkisi türüdür. Yaprakları oldukça tüylü, yuvarlak ve düz renklidir.